Merhaba dostlarım ben Serdar ve Layers baştan hoş geldiniz. Son bölümde e, insanımsı varlığımızın portresi giderek insanlaşmaya devam ediyordu. Buna ne kadar insan derseniz en azından... E, bilmiyorum. Böyle bir, bir... Yani insanımsı diyordu tam. İnsanımsımızın portresi yapmaya devam ediyordu. Laboratuvarımız diyecektim. Laboratuvarımız değil tabi. E, atölyemiz giderek doluyor. Evet. Oyuncak, bebekler, küçük lamba falan, geçen bölümde çocuk, çocuğumuzla ilgili bir şeyler yapmıştık, en azından yaptığımız şeyleri görmüştük. Bu, bu çok güzelmiş, nok nok nok. Fare adam. Oo, fare adam diye bir şey var mıdır acaba diyecektim. Sonra GTA 4'daki üretmen yönetleme geldi. Neyse, bakalım bakalım. Gidik gitti. Gitti abi, yok oldu. E biz de peşinden gidelim bari. Selam. Okay, Tamam. Well. Ha. Öyle diyorsun. Öyle diyorlar. Selam. Balık tutan bir takım insanlar. Peki. Sehpa. Okey. Yaz sıcağında iyi gider. Ha yok burada bir şey yokmuş zaten okey. Pencere mi bu? Tablo falan sanmıştım. Okay. Selam. Wow. Hey about no how about i go to this creepy place He? Bu burkütücü yere gitsem. Bak bir sürü kitap var. Bu benim çalışma masamın tutarlı bir e, aktarımı. Hey, selam. Hayır Hayır Hayır. Yok, sonlar kadar işte. Burada birisi var mı? Yoksa? Yok, çalışma masamın hala. Evet. Benim kütüphanemde az çok böyle yani. Çalışma odamda az çok böyle. Kitaplar her yerde, yığınlar halinde. Unutması kolay Sarhoş Şerif diyor. Henüz değil. Dan dadadan dadadan, dan dadadan dan dan dan. <gülüyor> okay. ister misin? Buraya getireceğiz. Haa biliyoruz. Haa. Bir numaralı kapının arkasında bolca kırılmış şey var. İki numaralı kapının arkasında Düşmüş bir şey var falan filan var. Ta yine bir tablomuz var. Üf, şurada yine tuhaf tekinsiz bir figürün olduğu bir tablo 3 Üç numaralı kapının arkasında dağılmış, kırılmış, mobilyalar ve sökülmüş ee, yüzey var. Dört numaralı kapı en şey görünüyor. Sadece dökülmüş kitaplar var diyecektim ki yok o da şey. İyi o zaman ben tekinsiz figürün olduğu yere gideyim. Ah hayır. Hayır. Restless Memories. Burası başka bir yere çıkıyor. Tamam. Tamam. Huzursuz anılar. E tamam hadi huzursuz anılara gidelim. Yok gitmeyelim vazgeçtim. Çok. Çok tekinsiz. Şu an onu kaldırmak istemiyorum. Tavşanı takip edilir miyim siyah tavşanı? Aa lan burası aynı yermiş. Çok da bize işçiliyim yok yani şu an. Okey şöyle bir dolanayım. Bir şey varsa alabileceğim. Beni o tekinsiz yerden uzak tutabilecek herhangi bir şey varsa. Yok mu? Yok. İyi o zaman. Hadi gidelim. Kapanacak değil mi? Evet. Okay. Kapanacak diyelim. Yani. Bunu hepimiz bekliyorduk. Sen nesin? Burada alabileceğim yine bir şey yok. Yok. Ama burası çok güzel bir mekan. Aman abi yok. Işığı kapatmayacağız. Işık benim yegane yoldaşım. Bu oyundaki o yüzden sıkıntı yani. Abi çok fazla kitabınız var ya. İyi hoşuma gitti bu iş. Aa bunu hareket çok ilginç. E burası nereye gidiyor? Kilitlidir. Yo. Okey ben buraya gideceğim. Ben burada içeri kapanmayı tercih ediyorum. Ne? Aman yine mi buraya geldik ya. Atlayamıyorum zaten burası kapalı. Ne? Kararını verme. Veririm, okey. Aman hangi konuda? Dışarıda bir şey yok. Oradan dışarı... dışarısı içerisiymiş aslında arkadaşlar. Hepimiz kandırıldık. İşte oyun plot twist'i bu. Bunca zamandır dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz ama dışarısı aslında içerisi. Ya 17 Haziran yine farelerden bahsedip duruyor. Ben bir tane bile gördüğümü sanmıyorum ama bu onun her tarafa fare kapanı döşemesini engellemiyor. Duvarların içinde seslerini duyabildiğini ve yüzlerce olduklarını iddia ediyor. Tanrım umarım doğrudur bu. Umarım gece gizlendikleri yerden çıkıp seni uykundayken yerler. Seni zalim, bencil, acınası ayyaş... Oha tamam. Biz bu adam şey yapıyormuş... ...fareleri duyuyormuş. Ben adamın karısı da duyuyordur diye düşünmüştüm ama... Eee... Um, Okey. Well o duvarlardaki farelerden sayalım küçük bir etkilenme olmuş. Eee... Uh, Lovecraft'in gayet güzel, ilginç bir hikayesi sıradığı okumanızı tavsiye ederim. Let's go! Hey, bir tanem. Hey güzellik. Key. Okay. Çekmiş bir şey yok. Hmmm. Hmmm. Ha Hmmm. Hmmm. Hmmm. Well Nedense o tarafa gidesim yok ya böyle içgüdelerim iç o tarafa gitmem gerektiğini söylüyor İçgüdelerime bu konuda güvenmeyi tercih ediyorum Kesinlikle içgüdelerim ama yani şey değil İçinde yan Allah belanı versin senin nesiniz? Fare miydi var? Aha anahtar dur anahtar almadan önce buralara bak Anahtar alınca bir, bir şeyler olacak yine Burada bir şey yok Anahtarın üzerinde basa basa geçtim, selam. Ne kadar güzel bir oda. Oğlum amnesiayı çok özledim ya. Açamıyorum, anahtar okay. anahtarı lazım. Alırız, sıkıntı değil, ver bakayım anahtarı. Başka bir şey var mı burada, yok. Aç bakayım burası nereye giriyor. Öff ya laret fareler. Aaa! Yok yine fare. kocaman bir fare. Allah kahretmesin. Kedi sandım. Ayakta dur. Harika otur. Harika bak iyi eğittim fareleri. Koş. Koşuyor. Ama fazla bağırıyor. Fare mi az önce? Şuraları açabiliyor muyuz? Bir şeyler var mı? Bu şeyleri kaçırmayalım. Fareyi takip edeceğiz diye. Bir şey de yokmuş okey. Ne biçim bir ev yaptınız ya? E. Kapı kapalı. Paraleler kilitlemiş şurayı. Artık içeride ne yapıyorlar? Toplu halde peyniriyorlar ha. Biliyorum ben. Aa geçemiyorum. Ge Geçişim Neden geçemem? Aa izin vermiyor mu Aa. Okay. Burada bir şey bulacağız o zaman. Ne güzel kitaplarla, kütüphanelerle uğraşıyorduk ya. İyiydi. E yapablarım nasılsınız? Anlatın bakalım. İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Ben bu, bu, bu sürecek çünkü biraz. Şöyle geri geri gitsem belki kıçım büyüktür. Yok. Bu kadar büyük değilmiş kıçım. Hayat nasıl gidiyor? Var mı korktuğunuz şeyler? <gülüyor> Yine like'ları ve yorumları unutmayın her zamanki gibi. Şu an var ya çok uzun sürecek bir şey bu, süreç bu. Böyle benim bir şeyler arayacağım çünkü ve imkansız yani kısa sürede bulmam. O yüzden araları doldurmaya çalışıyorum işte. Görüyorsunuz ya gözlerim de korkudan iyice kızardı yani kıpkırmızı. Çok korkuyorum çünkü. Abi, hadi bakayım anahtarı sakladık nereye sakladık bul? Bilmiyorum he he bilmiyorum bulamıyorum bulamayacağım. Allah beni kahretmesin. Bunu yapacakmışım. Kapı kapının üzerinde duruyor. Şuraya açmaya çalıştım ya şöyle yukarı baksam görecekmişim. Ah. Aç abi aç aç aç, aç aç aç aç aç aç aç seni de senin gibi farlarını de Allah kahretsin çıkardınız yangında yanın yanmışsınızdır büyük bir ihtimalle gerçekleytiniz ki siz şu an oha yukarı mı çıkıyoruz a bunlar her şey yukarıda tutuyor ha öleceğiz biraz sonra çünkü düşecek aşağıya. O çok büyük bir fare ama yani böyle, böyle olmaz yani. Ben farla uğraşmam. Hayda. Çözdüm gibi. Hadi bakayım. Böyle bir şey bu da. E, şu an buradan ilerlemeyeceğim herhalde çünkü neden ilerleyeyim değil mi? Geri dönüp, ah geri döneceğim. Başka bir mekan olacak. Ha, buraya yaşamam lazım. Dog olacak herhalde ya. Kedim, kedimiz yok bizim. 2. tam şifreyi şey yaptım. Bir şekilde çözdüm. Başta ihtiyacımız olur diye bir yere yazdım. iyi İyi. Köpek şifresine girdim. Ki 259'du. Beni böyle daha iyi görmen en azından bir koridora getirdi. Aman abi. Öf. Geri geri mi döneceğim yine? Ay. Evet, türelin sondaki ışık. Evet ya, ben artık şey yapmak istemiyorum. Hadi. Işık kayboldu. Ozalai. Ay, dramatik müzik, okey, iyi. 19 Temmuz Evi bürümüş olan sessizliğe bakarak kendinden geçtiğini farz ediyorum. Şüphesiz ki etrafına saçılmış, boş şeyler eşliğinde tercih ettiği yatak arkadaşı parça pincik kanvasla birlikte uyuyakalmıştır. Hep böyle olur. Ben de hep bu soruncu olsun diye dua ederim. Tutkulu bir biçimde, hararetle dua ederim. Cennetteki efendimiz, izin ver kafası yarılıp tüm çürümüşlükler fışkırsın, izin ver cam bileğini kessin ve tüm o kırmızı safra aksın, izin ver kendi kusmuğunda boğulsun, boğulsun ki bizler huzur bulalım. Eğer ki sen vermezsen bir gün cesaretimi toplayıp aşağıya inecek ve onun ışını işini kendim bitireceğim. Özellikle bilesin ki elimi tutan şey isteksizlik değil. Amin. Wow. Bizi öldürmeye meyilli bir, bir taneciğimiz işimiz varmış. Bir tane benim bizi öldürdün zaten. Boşlar boşlar sen sen de ölü gibisin. Ne? O açılmaz. Şu taraftan bir kapatalım. <Gülüyor> Değişecek mi hocam? Hayır. He hey, hey, hey. It's happy fun times. E gidelim bakalım hoş be Koş koş koş koş koş koş koş koş koş Okey koştuk Gölgeler, gölgeler, gölgeler. İnsanın gelen anlar. Burada alabileceğim şey yok mu acaba? Okuyabileyim? Yok sanırım. Açabileceğim bir çekmece videolap hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. her gün evinizi temizleyin diye, odanızı temizleyin diye düzeltin diye boş demiyor analarımız babalarımız o yüzden Her gün lütfen odanızı temizleyin siz de Sorunuzun böyle olmasını istemiyorsanız Her gün odanızı temizlemezseniz eviniz lanet <gülüyor> perilenir falan Tekinsiz bir eve dönüşür Selam sende bir şeyler var mı? Yok Yok Aha var Selam, sana uzun zamandır yazmadığım için üzgünüm. İşin başımdan aşkındı. Söylemem gerekir ki son mektubum en hafif tabirle tedirgin ediciydi. Eski tablolarını ateş, ateşe vermesine inanamıyorum. Bu neden yapsın ki? Özellikle siyahlı kadın tablosu. Ona hediyen de değil mi? Profesyonel yardım alması da gerek. Derhal, bunun dışına ne diyeyim bilmiyorum. Ayrıca sen de birileriyle konuşabilirsin. Bütün bu olanlardan sonra sana da yardımının dokunacağına eminim. Dokunacağından eminim. Herhalde sana müşterinin haberler yüzünden fena halde bozulduğunu söylememe gerek yoktur. Yeni parçaların klasikler kadar çok satılmıyor. Her neyse, bana araştırmaya devam et. Ben araştırmaya devam edeceğim. Sen sadece dayanmaya çalış ve işine odaklan. Hala içinde yetenek olduğunu biliyorum. Sana inanıyorum. Arkadaşım ve temsilcin Thomas Caldwell. Ben inanmıyorum. Ve o da bizim bir tanemizdir büyük bir ihtimalle. Başka bir şey yok. Selam. Al sen şey oluyorsun. Okey. Senin içine ne varmış bakalım. F**ing Hey! I can do that too. See? But can you <gülüyor> paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Whoa! Kaçma abi. Okay, kaçma dedik, düğümüze girdin. Okay, well. Selam. Hey, açılacaksın sen biraz sonra değil mi? O o o o o o hey yukarıda var mı aşağıda yok S Selam Gözlerini alamıyorsun benden ha? Apparently ben de ondan gözlerimi alamıyorum. Wow, okey. Wow. Abi Nerede kuruldunuz oğlum siz buralarda bir yerde? Yok, teşekkür. Aa orada bir şey var. Tuval sürüngenleri, kımıl kımıl tüy kitlesi, çizme zehri, ateş son çare, oha. Oha. Kitapların bile benden nefret ediyor be. Sen... Tamam, sen, seni kapatmışlar. Ne? Yani... ...net bir şekilde kapatmışlar. Sen nereye gidiyorsun? Şuradaki odanın içine kapanmayı tercih ederim yani. Selam. Seni görebiliyor muyum? Göremiyorum. Bu ne olduğunu göremiyorum. Paşa paşa bariz bir şekilde tesisat problemleri olduğunu bildiğimiz odaya gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sen yine geri geldin, okey. Ama bak seni boyadığım için özür dilemiştim, artık boyalı değilsin. O yüzden orada bir artımız var gibi, ha? Ooh, oh, oh. Hiçbir şey yok mu ya? Bunu okuyamıyor muyum? ha? Ha. Bazı sanatçıların dönemlerinin ilerisinin geçtikleri ve bu yüzden o zaman eleştirmeler tarafından anlaşılmaması hale geldikleri doğru. Ama benim fikrime göre burada olan bu değil. Bunları söylemek ne kadar canım acısa da ilerleme falan kaydetmemiş. Hatta şunu bile söyleyebilirim ki tam aksine sanatsal bir gerileme söz konusu. Cehenneme kadar yolum var demiş. Tepki öyle tepki görmüş bizim dostumuz da. Okay. Veldan. Ondan önce şurayı bir açmak isterim. Ha. Burayı açınca şey olmuyor. okey bakalım bakalım bu neymiş. Ne aldım lan ben? Kran aldım. Ha, okay. Aa, şunu içmeyi unutmuşum. Hey there princess. What? Oh. <gülüyor> Evet, bu babacığın değil acaba, tabii, tabii, eminim öyledir. this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I, I'm sorry. Ne yaptın, ne kızdın? Okay. Burada bir şey var mı? Yok. Devam edelim o zaman. Allah kahretmesin ya. Abi burası bu? Bir tanem. Okey. Peki. özür dilerim Çok özür Selam bu arada birileri var mı acaba? Çok özür dilerim benim a şey yapamıyorum başka zaten açılmış kapı. Bir daha yine geldik bozuma. Neden her yerde kutu var ya? Neden her yerde depo gibi kullanıyorsunuz ya? Allah kahretmesin seni de. Şağrıldım. <gülüyor> <gülüyor> you fucking took it from me, my gift. I want it back. You hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Okay wow. Şöyle açalım. Bunu al alamıyoruz. Şu güzel bir statü. Senin de bir şey yap sen nesin? ya? Okay. Aç aç aç ışıkları aç. Işıksız olmaz. Işıksız olmaz. Düşmek isteyen başka bir şey var mı? You're free to do so. Önüz ver ki yav. Okey. mi gireceksin? Noel Baba yaptığı gibi ha? Söndürmeyecektim o bir hataydı Işığı söndürmek bir hataydı Oh! Abi yine asansör ya Hadi beni cehenneme götür lütfen Abi oynamayın ışıkla Oynamayın ışıkla Tatlım Bir tanem benim cehenneme gidiyoruz. Şimdi. Sen ne kadar kötü bir adamsın da ev içindeki bütün iyi şeyler kötü oldu ya. hak Woow! Ha, kitabı kurken uyuyakalmışsın abi. Hepsi bir rüyaymış aslında. Eh. Ama yani bur... Burası da kötü yani. da daşe var burada bir şey var yok değilmiş okey yine fare notlarından biri sanmıştım ama değilmiş ya okay, yukarıda yukarıda dolaşan bir canavar var that's that's cool hickory dickory dock the mouse and the clock the clock struck one poor ran down hickory dickory dock <gülüyor> öldür beni de hani herkes kurtulsun ya bu, bu çok yanlış tercih abi ya. bu yanlış tercih yapacağım selam ben yanlış tercih ha yapamıyorum e, kapatalım o zaman ha you know even though you are my rival and the source of all my sorrows you're also the only one i can still talk to you. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Sen aynada kendine bakıp mı bunları diyorsun? Ben aynada kendime bakıp ne diye biliyorum? Aynada kendime bakamıyorum ki. Beni göstermiyor çünkü ayna. Çok hoş. Çok güzel. Buraya çökebilir miyiz bu durumda? Selam. Ben bu ben buldum senin şeyini. Özel bir şey almıyorum. Okey. Belki daha iyidir herkes için. Bu. Aa, selam. Hey, bu kötü bir fikir. Evet, aynı, bu da aynı fikirde. Kötü bir fikir bu. Bu ne kadar kötü bir fikir acaba? Onu görmek istiyorum ben. Çok teşekkürler. Hey selam tatlım. Seni çok özledim. Yine bir yerde uyandım acaba. Nerede? Üfff. Vaaa kötü bir yerde uyandım bana Oha arafta uyandım sayarım. Sonunda ölmüş olabilirim ha. Yok ölmedim. Ho ho ho ho selam. Uzun zamandır gelmiyorduk çalışma odasına. Işık olmaz ha. Selam dostum sen ne görüşmüyorduk bir süredir. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne? Sen bir şey söylemeyeceksin değil mi? Peki Bazı tabloları bırakın eleştiri sözcükleri bile direnir. Bu asileleri anlayabilmeniz için konuya hakim olmanız gerekir. Bebek suratı bu tablolardan bir tanesi. Bu sıra dışı parça ve prim veren ve hafta sonları birer soyut sanat meraklısına dönüşen on binleri kendine çekiyor. Aslına bakarsanız bir hafta boyunca karanlık bir bodrumda kilitli kalmış dengesiz bir resaman eseri gibi duruyor. E, gerçekten de öyle. Korkunç tekniği bir yana tablo çirkinlikte kendini aşıyor. Lan her tablo güzel olacak diye bir şey yok. Yani... Her tabloda çiçekler böcekler güzel insanlar olacak diye bir şey yok. Ben ne yapacağım? 563. 363. Okey, 360 dur yazayım mı? ben bunu kaybederim. 363. Ne güzel. Game design notlarımın yanına falan falan böyle küçük <gülüyor> notlarda alıyorum <o> oyun hakkında. <gülüyor> O. Senin seni, seni, şey seni. Talk to me. Why won't you talk to me? Özür dilerim, çok özür dilerim. Ulan yanlış mı yapıyorum acaba. Ha dur şunu yapacağım. 300 60 3 ne? Selam Oh. Oh boy. Oo <gülüyor> Şu boyalara bak. Uhu benim de böyle bir kütüphane olsa olsaydı fena olmazdı. Ee Kapı, okey Sen buralarda bir yerde misin? sen açacak bir şeyim yok ki İşte şunda şu kapı vardı Şu kitap vardı Yani oldukça pahalı bir kitaba benziyordu Ben de ona dokundum Acaba ah, okay, okay, okay, okay, okay. Ho ho ho ho ho ho ho Bir sürü tablo çünkü neden olmasın? Selam. You şu an verdiğim sözleri tutamıyorum özür di derim key okay, sarım wow. key okay. bu sobotludu buradan bariz bir şekilde bir numara bulacağız ama Nereden bulacağım ben o numarayı? 363 işe yaramayacaktır herhalde A, ne no? 853, okey 800 50 3 Wow wow 800. oh. oh. Oh ho Here goes my brain yani. Şu aşağı düşen şey aslında benim beynimdi şu an. Ohoho. Merhaba. Okay, okay, okay, okay, okay. I should probably go out. Aa, o ne? 354 mi o? Oo ho Beyinler yanıyor çok iyi. 354. Okay. Bir söyleyeceğim. İyi ki bu şeyleri yapıyorlar. Vau! Wow. İyi ki bu çevirme olayları oluyor. Bir oyunda telefon çevirmek çok istemiştim ve evet, oldu. Abi, aman aman aman aman O aman aman aman aman aman aman aman Başarısız mı oldum? Var. Ha, okey normal kutup oh. Abi çok iyiydi ya o bölüm. Harikaydı ya. Ha, dur, bir şeyler yazıyor burada. Ha sökülmüş lan. Kağıt parçası sökülmüş. Dur dur dur. O kağıt parçasını bulmak lazım şimdi. Olmaz. Abi ben baştan araftayım. Hey selam. Ablacım kesinlikle it. hak ediyorum ya, kesinlikle hak ediyorum ya. Ah, bu buraya düşen parça, şuradaki şey değil yani. Ya, bu nereye gitti abi? Buradaki not parçası nereye gitti? Ne yazıyor orada? Bir şey yazmıyor. Wow. Okey. Bu başka bir şey var mı? Hayır, var yani daha daha çok şey var. Diyor bana, oyun. Ee, Okey belki buralardan falan bir şey. Ha şurada bir şey var. Yok mu? I needed something to add the, how should I put it, final touches, a finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Trail and trial and error deneme ve yanılma diyor abi şu yani şu armanı kesmiş gerizekalı ya <gülüyor> Okey I I will say no more hadi tab bakalım tablomuz ne olacak hadi bakayım Evet, bir kadının portresini şey yapıyor. İşte güzelliğin portresi. Güzelliğin portresi de gerçekten böyle böyle böyle bir şey işte. <gülüyor> i̇şte güzellik bu. <gülüyor> okay, deri, kan, kemik, saç ve parmak. Değerli dostlarım, şöyle bir bakalım gelecek bölümlerde yaşayacağız. Şunu yaşayacağız. Evet, kapatabilirim. Wow bu kadar güzel bir o şeyler daha var dur bakalım ne yazıyor senden nefret ediyorum şimdi bile hissetmelisin yedik yalnız umutsuz sonunda anladım hep öyle olacaksın en önemli kısmı hala bir yol var bitir İyi bakalım sizi bu tabloyla ee, uğurlayayım ve izlediğiniz için teşekkürler e, sonraki bölüm çok büyük bir ihtimalle final olacak çünkü sadece tek bir parça kaldı orada ve tablonun ne hale geldiğini göreceğiz e, bakalım İzlediğiniz için teşekkürler, keyif alırsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Aşağıdaki katıl butonundan e, kanala destek olmak için üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde, final bölümünde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.